Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün size 24-30 Ekim haftası Akrep Burcu tutulmasının burçlara olan etkisini anlatacağım. Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Akrep Burcu'nda yaşanacak olan güçlü güneş tutulması bazı burçlarda beklenmeyen olayların tetiklenmesine neden oluyor. Gelin bir bakalım şöyle 24-30 Ekim haftası Hangi burçlarda neler olabilir? Tabi burada haftalık burç yorumları çok genel bir yorum arkadaşlar. Çünkü herkesin haritasında farklı olaylar ve farklı durumları beraberinde getirecek. Özellikle ama özellikle dikkat edilmesi gereken nokta tutulmanın derecesinde olan gezegenleriniz varsa o gezegenlerin yaptığı açılar sizin hayatınızda bazı etkilere neden olacak. İşte onlardan bir tanesi de ee, sizin o doğum haritanızdaki iki derecedeki gezegenler ve o gezegenlerin bulunduğu evler sizin hangi hayat alanlarınızda neleri etkiliyor buna bakılacak. Koç burcuna geldiğimizde astrolojinin biliyorsunuz birinci burcu Koç burcu. Özellikle arkadaşlar mali durumunuzla alakalı işbirliklerinizle ilgili konularda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle alışveriş noktası, ödeme yapmanız gereken konular bunlarla alakalı daha dikkatli davranmanız. Özellikle kredi kartı faturası olabilir ya da ödenecek borçlarınız olabilir. Bunun gibi e, hani ödemesi gelmiş konular ve bu konularla alakalı, maddi konularla alakalı durumlar sizi biraz etkileyebilir. Açıkçası Koçburcu için konuşuyorum. Yaz boyunca bazı durumlar vardı hayatınızda. Bunların bazıları için acele ettiniz. Tabii ki bir koç burcu olarak acele olması, bir an önce olması sizin için iyi oluyordu. O ilişki aniden canınız sıkabiliyor, vazgeçebiliyordunuz. İşte biraz bu dönemde bir şeyleri böyle kenara atmadan önce bir dakikanızı ayırıp düşünüp öyle hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü sizin e, düşünerek hareket etmeniz ihtiyaçlarınız bu yüzden de arzularınıza adlandırıp onu isimlendirmeniz lazım. Yani ben hareket ediyorum deyip neden hareket ettiğinizin altını üstünü çizmeniz lazım. Yani o düşüncenizin hareket yani nasıl anlatayım ben size, bir şey düşünüyorsunuz, hareket edeceksiniz. Hareket etmeden önce, önce bir düşünün, sonra hareket edin. Göreceksiniz bunun faydasını bu tutulmadan sonraki 6 ay boyunca yaşayabilirsiniz. Boğa burcuna geldiğimizde arkadaşlar, Boğa burcunda biliyorsunuz 25 ayın 25'inde güneş tutulması en çok en yakın ilişkilerinizle alakalı noktalarla temas edecek ve güçlü bir başlangıçlar ve bitişler oluşuyor. Yani hayatımıza giren bir takım şeyler var. Bazı şeyler hayatımıza zor giriyor ve zor çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani hayatımıza giren şeyler olduğu gibi çıkan şeyler de olmak zorunda ve bu çıkan şeylerin ve özellikle sabit burçlarda çıkması çok zor oluyor. Çünkü mevcut durumu, konfor alanını bırakmak istemiyor ve o bırakmak istemediği alanda kendi hayatında aynı döngüleri yaşamasına sebep oluyor. Fakat bu tutulma ciddi anlamda yani sizin karşıt burcunuzda ol yaşandığı için sizi etkileyecek değişik bir teklif alabilirsiniz böyle farkında olmadan çok şaşırtıcı bir teklif alabilirsiniz. Ani bir ayrılık yaşayabilirsiniz ya da ortaklıkların size geliştirdiği ya da hangilerinin cömertliğinizden yararlandığını netleştirme sürecinde de olabilirsiniz. Yani sevdiğiniz kişiye karşı eliniz açık olan kişilerle alakalı bazı durumları yaşayabilirsiniz ama aynı zamanda da hani biraz elinizi fazlaca sıkı tuttuğunuz noktalarda da size e, ters dezavantajlar oluşabilir. Çünkü maddiyatın dışında da hayatta e, manevi bir takım durumlar var ve o duygusallıkları algılamadıysanız hayatınızda, özellikle karşı taraftan, onları biraz algılamanız gerekiyor. Bu da e, sizin hayatınızda o duygusallıklara yer açmanız gerektiğini bundan sonraki süreçte birazcık daha yer vermeniz gerektiğini gösteriyor iş noktasında zorlanıyorsanız bu aynı zamanda işlerin de aniden bir araya geldiği ve sözleşmelerin imzalandığı bir zaman olabilir sizler için ve e, her haftaya başladığınız zaman hafta sonunda geldiğinizde yer, geldiğiniz yerden çok farklı olabilir yani şunu demek istiyorum Yeni bir sözleşme imza atabilirsiniz. İmza attığınız zaman da o sözleşme bazı şeyleri geride bırakıp yeni bir hayata atılmanıza neden olabilir sevgili boğalar. Özellikle ilişkilerdeki duygusallıkları, karşı tarafınızda karşı tarafınızdaki kişilerle empati kurmaya çok çok dikkat edin. Evet, ikizler burçlarına geldik. 25'indeki güneş tutulması tüm yıl boyunca arkadaşlar inşa edilen iş arkadaşı, dramını, şaşırtıcı bir şekilde en tepe noktasına doğru taşıyacak. Şu anda olan şey daha çok böyle sizinle ilgili değil. Ama mesela bir çalışıyorsunuzdur, bir ofiste çalışıyorsunuzdur. E, ve oraya gitmek istiyorsunuzdur, gitmek istemiyorsunuzdur. Ve oraya gitmenin artıları ve eksileri vardır sizde. Ve bu arada kararsızlıklar yaşıyorsunuzdur. İşte bu hararetli tartışmaları, bu... E, kendinize oraya gittiğinizde iyi hissetmeme gibi durumları, bu durumlara kendinizi ve zihninizi kaptırmadan edemiyor olabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, yani burada 29'unda e, yönetici Merkür Akrep Burcu'na geçiyor ve e, sizin sektörünüzle ilgili konularda, yapılacak işlerde, size geri dönmelerini ya da sizin onlara geri dönmenizi sağlayabilir ve orada kilitlenmişlik bazı durumları ortaya çıkarabilir ve aynı zamanda orada ne döndüğünün, gerçek anlamda ne döndüğünün içini açıp okuyabilirsiniz. İşte bu 29'undaki o merkürünüzün akrep burcuna geçmesi zihinsel anlamda o içinden çıkamadığınız kararsızlık durumunu net bir şekilde öngörebilir hale gelmenize neden olabilir? Bir diğer taraftan o durumu görseniz gördüğünüz zaman da yine içiniz darlanabilir, sıkılabilir ama karar verme aşamasında size daha net bir durumlar sunacaktır. Siz kendiniz olmaya devam edin ve kendi yolunuzda devam edin ve mutlaka bunun bir meyvesini göreceksinizdir. Yengeç Burcu'na geldiğimiz zaman arkadaşlar, 25'indeki bu tutulma sonunda hani kılıp değiştirmiş bir nimet olan garip bir tarih getiriyor sizlere. Bu yıl her şeyi yoluna sokmak için kendimize çok fazla baskı uygulayabiliyoruz. Ee, özellikle kariyer, ev, ilişkiler, evlilik konusu her zaman olduğu gibi ve kişisel bakım sizin biraz daha gündeminize gelebilir. Bir kere de her şey, ya yani bir kere de her şeyi yapmayı isteyebilirsiniz. Ama belki kendinizi daha gönülsüz e, hissedebilirsiniz. Yani bir kere de hepsi olsun ama bir taraftan da bir yerlere gitmek gelmek konusunda biraz böyle asosyalite yaşayabilirsiniz. Yani bir yerlere gitmek gelmek, insan içine karışmak size zor gelebilir ve bu alanda kendinizle ilgili çok fazla o alana gitmek istemeyebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. E, benim size acizane önerim. Biraz daha böyle bir şey, bir iş edinmek, hobi olabilir, kendinize bir uğraş bulmak. Bu tarz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Eğer e, terazide güzel bir e, gezegeniniz varsa, sanatsal bir faaliyetiniz varsa, müzik aleti çalabilirsiniz. Ondan sonra resim yapabilirsiniz. Önemli olan burada kendi içinizdeki o özle temasa geçmek, içinizdeki çocukla temase geçmek. Onu biraz eğlendirmek ve hayatta biraz daha böyle karamsar ve dramatik değil de biraz daha eğlenip gülebilmek gerekiyor. İşte bunun için de sizin bir kitap okumanız, kendinizi bulmanız noktasında çok faydası olabileceğini düşünüyorum. Yine anda kalmak ve anda kalmanın yollarından bir tanesi de çocuklarla vakit geçirmektir. Ee, o çocuklarla vakit geçirirken tabii onların sürekli ihtiyaçlarına değil de onlarla biraz daha böyle arkadaş boyutunda kalmanız sizin için çok verimli olabilir sevgili yengeçler. Aslan Burcu'na geldiğimiz zaman arkadaşlar Aslan Burcu'nun özellikle 7. evinde bir Satürn var. Yani Aslan derken Güneş Aslanları'ndan bahsetmiyorum ki bunlar hep yükselenlere göre çıkar. O Satürn Aile ve evlilikle alakalı konularını gündeme taşıyor. Ve bazı aslanlar, yükselen aslanlar bu süreçte hayatları değişime yoluna gidiyor. Bazılarının ise çok büyük bir yanlış içerisindeler. Özellikle ilişkilerinde gurur ve kibir yapıp da bu gurur ve kibiri e, gittiği yolu doğru zannedip etrafındaki insanların gazına gelip analitik ve gerçekten kalpten duygusal olarak hareket etmek yerine kendi çıkarları uğruna hareket etmek ve o duygusallığı, egoyu, mev mevcut durumu kabul etmek adına e, yalan, dolan, iftira gibi durumlara geçenler oldu. Çünkü geçtiğimiz e, aylarda o 9 tane gök cismi e, retro durumundayken bu tarz davranışlarda bulunanlar, dürüstlükten ayrılanlar pek iç açıcı bir duruma gitmiyor açıkçası yükselen aslanlarda. Çünkü o satün 23, 23 Mart'tan sonra ne yapacak? 8. evdeki balığa geçecek ve tam bir kurban psikolojisi olmaya doğru gidiyor. Yani hayat yükselen aslanlara gururdan ve kibirden sınav getirdi. Ve o gurur, kibiri bir kenara bırakıp mutlu olmanın yollarına bakacaksınız. Haklı olmanın yollarına değil sevgili aslanlar. İşte bu dönemde de arkadaşlar bu bunaltıcı hava o kadar çok şey varken her kişinin üstesinden gelmek için gelecekle ilgili e, konularda abartılı hayallere kaçıyorsunuz. Bunları yapmayın önünüzdeki realiteyle ile yüzleşin. Güneş tutulması alçak gönüllü olmak yani bahsettiğim gibi kibirden uzak durun. Alçak gönüllü olmak ve gerçeklik kontrolü getiriyor. Yani gerçek alanın ayrılmamanız gerekiyor. İnsanların gazına gelmeyin. Farklı bir şehre taşınabilirsiniz. Nakit akış sorunlarınızı çözme noktasında bir girişimde bulunsanız bile bu durum biraz düzelmeyecek gibi. Çünkü Satürn kariyer evinizdeki Uranüs'e kare atıyor. Ve o Uranüs de sizin hem kariyerinize hem de baba evinizin olduğu bölgeye karşı atıyor. Orada zaten baba evinizle ilgili bir karşı karşıya gelme durumunuz söz konusu. Özellikle bazılarınız kötü bir ilişkiden çıkmak üzere olabilir. Bazılarınızda o ilişki aslında kötü değil ama sizin gururunuzu, kibirinize kaptırdığınız için o ilişkiyi tekrar ayakta tutup yolunuza devam etmeniz gerekiyor bazılarınız için. Ve bazılarınızda o kötü ilişki bitsse bile o ilişki durumundan öyle hemen çıkıp ben işte hayatıma devam ediyorum demek kolay olmayabilir arkadaşlar. Az önce de anlattım. Memnuniyetsizliğinizin altında yatan sebeplerden bir tanesi de sizin o idrak kapasitenizin, yani büyümek, hani büyüyeceksiniz yani. İdrak kapasiteniz gelişecek, olgunlaşacaksınız. Böyle bir durum var yükselen aslanlardan. İşte Kalbinizi açmak, biriyle ağlamak, sohbet etmek size iyi gelecek. Başaklara geldiğimizde değerli arkadaşlar, aslanlara da anladık ya. Diğer bu da aynı şekilde durabiliriz aslında da. Şimdi bazen şöyle oluyor. Haritaya baktığınız zaman, o açılım olduğu zaman güldür güldür gidiyor. Ve e, açılımlar daha çok böyle odaklanma e, ve o enerjiyi alabilmeyle alakalı. Bu yüzden de biz mesela danışmanlıklarımızda her zaman haritayı bir gün önceden inceliyoruz ve o haritanın dibini, dibini her şeyini inceledikten sonra seans veriyoruz arkadaşlar devam ettiğimiz arkadaşlar arkadaş grubunuzla alakalı yani Başak burçların arkadaşlıklarla alakalı konularında bir tutulma var tüm bu bastırılmış duygular özellikle arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizdeki o eleştirilmeler ya da sizin olayı daha iyi hale getirmek için yaptığınız öneriler onlara bazen batıyor ve halihazırda hazırda o re bakıyorsunuz, bakıyorsunuz iyilikten maraz doluyor diyorsunuz. Ve halihazırda hazırda oldukça yalnız hissediyor da olabilirsiniz. Şimdi bu yalnız hissetmeniz zaten bitmez. Kronik bir sorun. Ama bu yalnızlık hissi şu anda da devam edecek gözüküyor. Ekstra olarak. Bir grup sohbeti yapabilirsiniz. Ya da işte grup olan yerlere gidebilirseniz orada hem yeni kişilerle tanışacaksınız hem de o içinizdeki yalnızlığı geçirmek adına, çevre edinmek adına biraz daha sizler için faydalı olacaktır. Yalnızlaşma durumundan biraz uzaklaşmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hani insanlar beni rahatsız etmesin, ben kimseyle muhatap olmak istemiyorum, kafamda çözmem gereken konular var deyip onun içine daldığınızda onlar size obsesyona sebep olabilir. Yani daha da böyle takıntılı hale gelmenize neden olabilir. Özellikle de 29'unda Akrep Burcu'na geçiyor yönetici gezegeniniz Merkür. Bu etki altında da dikkat etmeniz gereken dedikodular var. Ve bu dedikodular eleştiriler. Sizi çok ciddi anlamda rencide edebilir. Terazi Burcu'na geldik arkadaşlar. Terazi Burcu'nda teraziler 25'inde güneş tutulması. Onlar da çok enteresan bazı durumlara neden oluyor. Bazı terazilerin içi kararabilir. Yani nasıl kararabilir? Özellikle maddiyat, mali durumlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Çünkü ekonomik anlamda terazileri zorlayabilecek durumlar var. Teraziler derken yükselen terazilerden bahsediyorum. Nisan ve Mayıs'ta karşılaştıkları bazı zorluklar vardı onların. Ve o Nisan-Mayıs aylarındaki karşılaştıkları o durumlarla tekrar karşılaşabilirler. Ancak bu sefer kendinizi biraz daha rayına oturtmak adına daha önceki konudan mütevellit, tecrübeniz olduğu için artık orada ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ve orada artık bir karşı tarafa atak yapma planınızın olması gerekiyor. Bu tutulmada vadesi geçmiş faturalarınız, borçlarınızla alakalı bir çözüm getirme noktasında bir iş teklifi, ya da yeni bir atılım, yeni bir imza, bu alanlarla alakalı atraksiyonlar oluşabilir. Konser fırsatı olabilir. Konserlere gidebilirsiniz, tiyatrolara gidebilirsiniz. Yani bir e, kendi ruhunuzu da aydınlatmak için mutlaka bazı sanatsal faaliyetlere katılmanız gerekir. Nasıl olursa olsun bolluğu kabul etmekle ilgili engellerinizi Temizlemek için güçlü bir zaman. Çünkü zaten şunu da söylemekte yarar var. Ne verirsen elinle, o da gelir seninle. İşte terazilerin bu ellerin bolluğunun açık olması, yani ellerin açık olması, hediye verebilen, karşı tarafı mutlu etmesini iyi bilen insan olduğunuz için. Ee, onlar size yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Evet, bu tutulmanın kahramanı olan Akrep Burcu'na denk geldik. Şimdi Akrep Burcu'ndan size biraz bahsedeyim. Akrep burçlarının arkadaşlar, dördüncü evlerinde Satürn var, yuva evlerinde. Yani ile alakalı konularda sorumluluk ve inisiyatif sahibi olması gereken ve bu alanda inisiyatif alması gereken bir dönemden geçiyor. Özellikle onların da yedinci evlerinden Uranüs Transit alıyorlar ve yedinci evden Uranüs transiti alması bazı yükselen akreplerin evlilikle alakalı ya da birliktelikle alakalı ya da iş ortaklarıyla alakalı bir gündemi kendilerine taşıyor ve onlara adeta şöyle diyor, geride bırak. Yani eskiden o drama haline getirdiğin, sevgi beklentisi içerisinde olduğun, ondan sonra e, bir türlü o düzeltemediğin ilişkiyle alakalı artık diyor, senin diyor frekansını değiştirdim, bir üst levele çıktın, o durum sana yeterince hizmet etmiyordu ve evrensel olarak ben o frekansı değiştirip aldım, onu geride bırak diyor. Ve problem şu ki o yükselen akrep için o geride bırakma işlemi çok büyük bir olay, çok zor bir olay. Ama önünde gerçekten seni bekleyen çok güzel, aşklar, fırsatlar, para vesaire her şey olabilir. Ama öncekini bir türlü bırakamama sizin enerjinizi azaltıyor yükselen akrepler. O yüzden de o bırakabilmeyi sağlayanlar, duygusal anlamdaki o boşalmayı sağlayanlar ve vizyonunu geçmişe değil de önüne, yani şimdiki ana ve geleceği yönlendirebilenler, onlar için patlamaya hazır güzel bir bomba etkisi yaratabilir. Genellikle burcunuzdaki yeni ay, gelecek yıl için, yani bu birinci evinizde gerçekleştiği için imajınızı, kişisel bakımınızı, nasıl göründüğünüzü, bu noktalarda sıfırlayıp yeni bir imaj oluşturma durumunuz olabilir. Zaten enerjiniz değişiyor. Yani hayat enerjinizde o yeniliği hissedersiniz ya da yeniliği etrafınızdaki insanlar hissettirir. Özellikle bunalmış olanlar veya işte bir takım kriz yaşayanlar da var bu noktada. O krizin ortasında kendiniz kalmamanız için. Geride bırakın. Ne olduysa oldu, ne konuşulduysa konuşuldu. O bana bunu dedi, sen bana şunu dedin. Bunlarla vaktinizi kaybederseniz o e, dipte kalma potansiyeliniz oluşuyor. Buna dikkat edin. Kendinize karşı nazik olun ve şefkatli olun. Ya hep ya hiç mantığıyla gitmeyin. <gülüyor> Özverili ve anlayışlı olmaya devam edin. Bu etki özetle sağlıkla alakalı konularda çok dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora gidin. Özellikle bu birinci evdeki hadise sizin kendinizin kim olmanız gerektiği konusunda, ne yapmanız gerektiği. Yani hayat aslında size şöyle diyor. Hani ben ben ne yapmak istiyorum değil. Kim olmak istiyorsun? Kendine bu soruyu sor. Kim olmak istiyorsan hayat sana kim olmak istediğin, o olmak istediğin alanın cevabını verecek. Ben ne yapmak istiyorum? değil. Ben kim olmak istiyorum? Değilim. Baksana hayat nasıl hizmet ediyor ve o alanda nasıl önün açılıyor? Evet, yaylara geldik arkadaşlar. Akrep mevsimi. Hayatı, hayatı son birkaç aydır olduğundan daha uzak yaşamak istediğinizi gösteriyor. Çünkü akrep mevsiminde yaylar çok böyle rahat edebildiği bir durum değildir. Çünkü neden? Yaylar gezmesini, tozmasını daha çok severken işte akrep biraz da içe kapanık bir e, kendi ruhsal, geniş, engin dünyasında yaşar biliyorsunuz. İşte bu noktada da arkadaşlar gezmek, tozmak isteyen yaylarda bazı durumlar oluşabilecek. Neler oluşabilir? Tabii haliyle biraz bunaltılar olacak. Bazı projeleriniz vardı, bunlar yavaşlayabilir bazı yaylar evlenme noktasına gidebilir ve evlilikle alakalı durumlar oluşabilir ve bu durum sizi rahatlatabilir. 25'indeki güneş tutulması kendi içinizdeki bazı şüphelerin artmasına neden olabilir. Debelenmeyi bırakmak ve bazı acı verici anıları tekrar gündeminize getirip o bilinçaltınızdan yukarıya çıkarıp ondan sonra da kontrol edemediğiniz şeyleri bırakmak için size bir fırsat olabilir. Özellikle e, bu akrep sizi o yavaşlatan bilinçaltınızdaki, geçmişlerdeki takıldığınız bütün ne varsa onları yukarıya doğru çıkarıp ondan sonra da e, bu durumu bırakmanızı sağlayabilir. Bunu böyle kullanırsanız ki rahatlıkla da yayların bu durumu üzerlerinden kolaylıkla atabileceğine ben inanıyorum. Oğlak Burcu'na geldiğimizde arkadaşlar, oğlaklar halk mevsimleri genellikle onların biraz daha böyle sosyal dönemine denk geliyor. Yani daha fazla sosyal, sosyallik, hareket etmek, gezmek, tozmak. Bu mevsimde daha çok böyle güneş tutulmasından mütevellit arkadaşlar ve iş arkadaşlarınızla alakalı birlikte geçirebileceğiniz zamanlar ve e, hatta bazılarınız için de yani oğlaklar her ne kadar müsbet insanlar olsa bile e, bazı oğlaklar için çılgın eğlenceli ve eğlenceli de demeyelim de çılgın geceler geçirebilirler diyelim. Çünkü oğlan çok ince bir eğlence anlayışı vardır öyle her yerden eğlenemez öyle vur patlasın çal oynasın filan hani bunlar olağa çok fazla uymuyor oğlan daha e, asil daha böyle karizmatik kontrol dışı bir eğlence anlayışı yoktur başka bir tabirle yani daha güzel bir sade eğlence anlayışı vardır e, dediğim gibi gezebilirsiniz tozabilirsiniz e, iyi vakit geçirebilirsiniz işte ne diyelim ben size konserler olabilir, işte değişik hayat alanlarında kafeler, böyle sosyalleşme ortamları, bu tarz etkinlikler, işte toplu etkinlikler olur ya, bu tarz etkinliklere katılabilirsiniz ve bu etkinliklerde sürpriz arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Düğünler, dernekler, hani bu tarz yerlere de mutlaka ee, katılın ama fazla da dağınık olmamaya çalışın. Çünkü neden? Ee, sizin o toplumda bir imajınız var ve o imajınız da sizin e, orada tanışabileceğiniz insanlarla alakalı, hareketlenebileceğiniz durumlarla alakalı arkadaşlar, e, o imajınızı zedeleyecek durumlardan birazcık uzak durmanızda yarar var diyelim. Şöyle üstü kapalı kapalı oğlaklara böyle bir nasihatte bulunalım. Kova Burcu'na geldiğimizde arkadaşlar Satürn 23'ünde Burcu'nuza yön verdiğinden baskı bu hafta üzerinizde zaten. Ee, yani sizi de etkiliyor Satürn çünkü orada, Kovada. Satürn'le alakalı biliyorsunuz bir sürü video çektik. Hani Satürn'ün e, insanın e, eş ile alakalı, durumlarla alakalı çok videolar çektik. Onlara bakmanızı ben acizane öneriyorum. Dünyada nasıl görünmek istediğinize arkadaşlar, kova için konuşuyorum. Birkaç aylık inceleme ve düşünceden sonra zaten oyun başlıyor ve 25'inde güneş tutulması kariyeriniz için şaşırtıcı bir atılım anı getirecek. Çünkü e, sizin arkadaşlar zaten direkt yani şöyle söyleyeyim, Satürn bir kişinin güneşine girdiği zaman hayat enerjisi çekilir ve son iki buçuk yıldır zaten kovaların hayat enerjisi zaten iyice çekildi, iflahları kesildi. Daha yeni yeni böyle azıcık böyle bir şey almaya başladılar, soluk almaya başladılar ve 23 Mart'ta 2023'te de bu kovadan balığa geçecek ve kova daha fazla rahatlayacak ve ondan sonra da Satürn hediyelerini kovalara verecek. Evet, 25'indeki kariyeriniz için şaşırtıcı atılım anı getiriyor ve hayalinizdeki iş için mülakata girebilirsiniz. Bir terfi alabilirsiniz. Artık yavaş yavaş Satürn bazı kovaları hediyelerini vermeye başladı. O yüzden de daha iyi iş fırsatları noktasında antenlerinizi açın sevgili kovalar. Balık Burcuna geldik arkadaşlar. Balık Burcunda zaten Ekim ayında biraz sıkıntılı zamanlar oldu. Bu hafta biraz sizin için öfkeli başlasa da çalkantılı duygular, işte o derin sularınızda beklemeye aldığınız bazı şeyler, zamana bıraktığınız bazı konular, işte bu Güneş tutulmasında etkilenecek. Hedefleriniz, kariyer yolunuz ve bu alanlarda yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak bir öğretmen veya akıl hocası ile birlikte hareket etmeniz sizin için güzel olabilir. Hatta bu akıl hocasıyla karşılaşma, onunla sohbet etmek için çok güzel fırsatlarınız olabilir. Daha büyük hayaller kurmak için de zaten yeriniz vardır. Çünkü o sizin engin düşünceleriniz hiçbir zaman daralmaz ve yönetici gezegeni Jüpiter 28'inde burcunuza yeniden giriyor. Ve yılın geri, kal geri kalan için imajınızı ve güveninizi güçlendirecek ve çok güzel etkiler alabileceksiniz sevgili balıklar. Evet tutulmayla alakalı böyle biraz sizlerle sohbet havasında durumları size anlatmaya çalıştım. Aklınıza gelen bir takım şeyler olursa bu paylaşımın altına sorabilirsiniz. Akrep burcu tutulmaları kolay tutulmalar değildir, krizdir. Çünkü bir şey bitip bir şey yeni başlaması insan için çok kolay olan bir şey değil. Ve doğada da aynı şekilde bu değişim, dönüşüm işleri kolay değil ama netice itibariyle hayat bir değişim, hayat bir dönüşüm. Yeniliğe adım atmak için bazı eskiden kurtulmak gerekiyor. Eskilere ne kadar sarılırsak o kadar da bizim için e, krizler meydana gelmeye başlıyor. İşte burada bu akrep tutulmasında özellikle bilinçaltınızdaki geçmişte üstünü kapattığınız, yüzleşmediğiniz ve hayatınızda hani simge durumunda küçültülmüş ama arka planda çalışan dosyalar var ya işte o dosyalardan bir tanesi tekrar böyle Ekranınıza geliyor ve gündeminize geliyor ve onunla artık hani yüzleşmekte yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Orada hani siz yaptıysanız haksızlığı, acısı sizde olacak. Karşı taraf yaptıysa karşı tarafta olacak ama e, ne olduysa oldu, ne bittiyse bitti. Artık içimdeki kızgınlıkları, öfkeyi, siniri bir kenara bırakmam gerekiyor. Çünkü bu öfke, intikam, e, sinir beni mahvedecek, kendime zarar verecek karşı tarafa zarar verecek. Bu ise beni asla bir neticeye götürmeyecek. Çünkü bütün kavgaların, bütün tartışmaların tek çözümü arkadaşlar sevgidir. Hiçbir zaman haklı çıkmak hiçbir zaman işte sen bana şunu de dedin, ben bana bunu dedin, sen bana şundan dolayı ol bundan hiçbir söz, hiçbir çözüm getirmez. Çözümü tek getirebilecek sevgidir. Karanlığı tek aydınlatabilecek ışıktır. Evet değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese güzel haftalar diliyorum.